9,57 eksi 8,09. Şimdi bu çıkarma işlemini yapacağız. İsterseniz videoyu burada durdurun ve soruyu önce kendiniz çözmeyi deneyin. Şimdi soruyu tekrar yazalım. Ama tekrar yazarken basamakları alt alta denk getirecek, gelecek şekilde yazalım. 8,09 dedik ve şimdi hazırız. %1'ler basamağındaki 9'u %1'ler basamağındaki 7'den çıkarmak istiyoruz ama 7'den 9 çıkmaz. 9 7'den çıkmaz, değil mi? O halde bakalım yandan borç alabilir miyiz? Çünkü üst kısımda daha büyük bir sayı olmalı. Onda birler basamağında ise 5'ten 0 çıkarıyoruz. Yani 5 yan basamağa borç verebilecek kadar cömert duruyor. Öyleyse yana bir onluk verebiliriz. Burada 4 kalır. Buraya bir onluk ekleyince burası on yedi oldu. Yediydi, on yedi oldu ve on 9 dokuz çıkarabiliriz. On yedi eksi dokuz eşittir sekiz. Dörtten sıfır çıktı, dört. Dokuzdan sekiz çıkınca da bir kalır. Cevabımız bir virgül kırk sekiz. Bu kadar kolay.